Şimdi yapacağımız dengeleyici çubuk için bir ataç kullanacağız. Kullanacağımız bu ataç sayesinde, robotun masanın üzerinde hareketi sırasında öne arkaya sallanmasını engelleyeceğiz. Böylece gücü muhafaza edecek ve robotun daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacağız. Ağırlığın çoğunu tekerlekler taşıyor ama, robot bazen hızlı bir şekilde ileri geri hareket ettiğinde yalpalayabiliyor. Bu çubuksa, çok fazla yalpalamasının önüne geçerek, pilin ömrünü uzatacak ve daha rahat, daha kolay hareket etmesine yarayacak. Atacımızı bükerek büyük bir C haline getiriyoruz. Şimdi de C şeklindeki teli alarak sonunu aşağıya doğru eğiyoruz. Böylece yapıştırıp bantlayabileceğimiz bir ucumuz olacak. Bu dengeleyici çubuğumuzu tutturabilmek için elektrik bantlarından kullanacağım. Bunu düzgünce yapabilmek için de telin uçlarını büküyorum. Böylece robotumuza kolaylıkla tutturabiliriz. Bu kısım biraz fazla ayarlama gerektiriyor. Eğer çubuğu uzak şekilde yapıştırırsanız, robot hareket edemez. Ya da gerektiği kadar uzağa yapıştırılmazsa da, hareket ederken sallanır. Yani doğru noktayı bulabilmek için biraz uğraşmanız ve denemeniz gerekiyor. Ama doğru noktayı bulup ise robotunuz çok rahat bir şekilde hareket edecek ve yalpalaması da çok az olacak.